Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız yepyeni bir oyun canavarı programıyla karşınızdayız bu programda. Marvel'ın ünlü serisi, çizgi roman serisi Guardian of Galaxy yani Galaksinin koruyucuları oyununa bir göz atacağız. Geçtiğimiz günlerde piyasaya sürüldü. Steam'deki fiyatı 369 TL. Birazcık yüksek bir rakamdan piyasaya girdi. Ama özellikle bu Marvel evrenini seviyorsanız, ben hastasıyım bunun diyorsunuz ki biliyorsunuz daha önce bir Avengers oyunda vardı. Orada da Avengers karakterlerini oynayabiliyorduk. Burada da e, e, Guardian of Galaxy yani Galaxy'nin koruyucularının karakterlerini burada yine oynayabiliyoruz. He şimdi temelde aslında ana karakterle oynayışa başlıyoruz ama oyunun içinde belli noktalarda aslında işte o e, işte Groot olsun, Gamora olsun veya diğer karakterler olsun aslında onları da kısmen de olsa oyunun içine katabiliyoruz. Böyle eğlenceli, heyecanlı bir oyun olmuş. Fakat Oyunla ilgili eleştirmem gereken bir taraf var. Onu mutlaka söylemem gerekiyor. Diyaloglar çok uzun. Şimdi İngilizce tabii ki. Ne ki Türkçe altısı falan da yok. Hani dublajı geçtim de Türkçe altısı da yok. E, İngilizce ve sürekli ispriler yapıyorlar. İşte Gamora yapıyor. Ana karakterimiz yapıyor. Diğer karakterler yapıyor. Falan böyle hani ortalık çok böyle hani sürekli ispriler havada uçuşuyor. Ama hepsi İngilizce ve hepsi de böyle hani e, bu dialoglar birazcık uzun olmuş. Görevlerde ise birazcık tek düzellik de var. Yani bir görevi yaparken işte sürekli bir şey oluyor. Bir şeyler de düzeltmeye çalışıyorsunuz. Bir şeyleri kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ama belli bir süre sonra böyle bir kendini tekrar eden bir yapı da oluyor. Fakat grafikler güzel. Biz master bilgisayarla oynadık tabii ki hemen şu anda masanın üzerinde gördüğünüz. Grafikleri çok güzel. Tabii ki o dış dünyalar işte farklı gezegenler çok doğru bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde yansıtılmış o detaylar da gerçekten de bizim açımızdan da çok güzel olmuş. Yani oyunu oynayan ya da bir hani işte bu bu çizgi roman serisini seven biriyseniz gerçekten de hoşunuza gidecektir ve hani adeta bir çizgi romanın içindeymişsiniz veya bir filmin içindeymişsiniz gibi bir hani karakterlerle etkileşimleriniz olsun ve diğer şeyleriniz olsun bu şekilde tutulmuş. Evet arkadaşlar oyunu açtık. Gördüğünüz gibi ana karakterimiz var. Fakat şunu fark ettiniz muhtemelen. Ana karakterimiz de aslında filmdeki karaktere pek benzemiyor. Bunun sebebi de şu, filmdeki karakterin yüz modellemesi için, bu oyunu aktarmak için belli bir telif ücret ödemek gerekiyor. Muhtemelen Marvel bunu yapmamak için böyle bir farklı bir daha benziyor ama birebir aynı değil. O Groot aynı. Şimdi Groot'a bakalım. Groot aynı mesela. Bu diğer karakterimiz de var. Bakın o da baya bir benziyor ama o da birebir aynı değil. Şu küçük... E, tilki benzeri e, hayvancanımız da o da benziyor. E, muhtemelen hani daha fazla para ödememek için böyle yapılmış ki Marvel'da da yani Avengers oyununda da bu şekildeydi. Birebir karakterle aynı değildi. Şöyle bakın uçabiliyoruz. Şöyle space tuşuna basılı tuttuğumuz zaman bir kısa bir mesafelerde tabii bu böyle çok uzun değil ama bu şekilde uçabiliyoruz böyle. E, oyunda böyle bir şu anda farklı bir gezegendeyiz. E, konuşmalar alt yazılı bir şekilde devam ediyor. Şöyle ilerleyelim. Bakın Gamora'yı bulduk burada. Gamora'yı tam bilmiyorum şu anda yanına yaklaşıyoruz. Evet görevimiz de güncellenmiş oldu. Evet Gamora'ymış. Gamora'yı tak takip ediyoruz şu anda. rakıt da geldi buraya. Bir bakalım burada bir şeyler var. Evet. Evet bir tür e, canavar diyor. Güzel tahmin diyor. Bir canavar varmış burada. Demek ki birazdan bir kapışma olacak. E, kim atlayacak diyor önce. Gamora'nın da bu arada modellemesi farklı. Onu da söyleyeyim. Yani az önce anlattığım sebepten dolayı. Oyunda böyle bol bol konuşma var ama. Aksiyon çok fazla göremedim ben. Yani olan yerleri var ama çok da değil ve o aksiyonlar sırasında biz farklı karakterleri de kullanabiliyoruz. O güzel olmuş. E ben etrafa bakacağım dedi. Bir baksın bakalım. Bir şeyler çıkacak mı buradan? Şöyle bir yürüyelim bakalım. Uçalım hatta. Uçarak gidelim bir kısa mesafe. Oh oh oh! Bir şey oldu burada. Habbov! Uçuralım o zaman, şu kapıyı bir açalım. Bir tane yaratık gördüm mü diyor da, şu anda göremedim diyorum ben de. Bir gidelim bakalım yanına. Bir tarama modu var. Tarama modunu açtığımız zaman etraftaki böyle normal gözümüzde göremediğimiz şeyleri görebiliyoruz. Scan modu diye geçiyor bu. Scan modunda böyle bir durum söz konusu. Mesela tarayalım burayı. Burayı tarıyor ve bize bir diyor ki, Organ soft Seknas diyor. Bir e, bir tür çiçek herhalde veya bir bitki. Şu anda onun ne olduğunu göstermiş oldu. Bu şekilde tekrar bu moddan da çıkabiliyoruz. Böyle ateş edip buradan geçemiyoruz anladığım kadarıyla. Etrafından bir dolaşalım bakalım. Şöyle biraz yürüyelim biraz daha. Burada bir şey aslında burada da bir şey olabilir bu arada. Ya oyunda böyle bir hani bir hikaye modu var. O hikaye içinde biz de oynuyoruz ve elimizdeki karakterleri de bir yere kadar bu oyunun içinde kullanıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir zıplamaya çalışayım. Buradan olmayacak anladığım kadarıyla. Biraz daha etrafı bir dolaşalım bakalım. Başka neler bulabiliriz gibisinden. Şöyle bir dolaşmaya devam edelim. Oyun bu şekilde. Hani bu kadar eğer çok böyle Marvel hayranıysanız belki hani alınır bu paralar verilir. Ama da iyi bir para. Burada bir şey bulduk. Ne varmış burada? Alalım. Evet, bir şeyler topluyoruz böyle. bezik Components diyor. Bunları topladığımız zaman da bir şeyler oluyor. Burada da bir şey mi var? Yok, burada bir şey yok. Şöyle biraz daha dolaşalım. Bakalım etrafta başka neler var. Bir yol bulduk burada. Aha, buradan bir yere gidiliyor galiba. Şöyle biraz daha yürüyelim. İşte bu şekilde oyunda böyle. Mesela bir, birazcık ilerlemiştim ben burada. İlk bölümde daha bir farklı bir gezegenim trak bir şeyin içindeydik burada daha farklı bir yere gelmiş olduk. Aa buralarda da bir şeyler var. Şunları bir gidelim bakalım. Hop burada da bir şey var. Bunu alalım. Bunları alalım. Al, al kardeşim. Al al al. He. Aa evet. Buralarda da aşağılarda ne var böyle? Aa bizim adamlarımız aşağıda kalmış mesela. Onlar gelmemiş yukarıya. Evet. Braketle konuşuyoruz şu anda. Drax bize bir şeyler söylüyor. Evet onlar da söyledi ve bitti. Aşağıya atlayalım bakalım ne olacak burada ne var. Belki bir düşman çıkar karşımıza. Yürüyün gençler hadi bakalım. Koman yiğitler nereye gidiyoruz? Şimdi onları takip edelim. Onlar bizi bir yere götürecek muhtemelen. Geldik. Evet. Baba ne oldu burada? Buradan yukarı mı çıkacağız abi? Çıkalım. Buradan çıkılamıyor. Peki. Bu ağaçlarda diyor bir labirent gibi diyor. Evet bunlar diyor değişik diyor. Aa dur bakalım neler olacak acaba. Etrafa bakalım. Buradan bir çıkış bulmamız gerekiyor yalnız. Şu an bulamadık. Şuradan bir şey var mı? Burada da yok. Bir tarama modunu açalım. Belki tarama modunda bir şey Ha şurada bir şey var. Bakın. Nedir? Bir masif rak diyor, <gülüyor> taşmış bildiğimiz kaya. Şuna bakalım, şuralarda da bir şeyler var. Burada da bir bitki var galiba. Evet arkadaşlar, Master Notebook kapları hazırladığımız oyun canavarı programımızın bu yeni bölümünde Guardian of Galaxy, Marvel'ın biliyorsunuz bir çizgi romanının oyununu anlatmaya çalıştık. Oyun söylediğim gibi biraz uzun diyaloglar var, çok fazla konuşuyorsunuz. Etrafta araştırmamız gereken çok şeyler var. Tabii aksiyonlu tarafları da var. Yani şimdi biz bu çektiğimiz kayıtta pek denk gelmedi ama detaylarda ufak ufak koyarız o size o aksiyonları. Baya böyle savaştığınız çeşitli gezegenlerde farklı yaratıklarla savaştığınız bölümler de var. Bunları da yine bu macera içinde yaşıyorsunuz. Ama söylediğim gibi fiyat bir parça yüksek. Diyalog tarafları fazla yüksek Aksiyon tarafları birazcık az Ama ben Marvel'ı çok seviyorum Guardians of Galaxy'i çok seviyorum Bu ekibi çok seviyorum diyorsanız Alınıp oynanabilecek bir oyun kütüphanenize ekler Oynarsınız ama Hani ben Aksiyon istiyorum, önüme geleni patlatayım, çatlatayım falan gibi bir beklentisi varsa bu oyunu beklentinizi karşılamayabilir. Onun da altını özellikle çizeyim. YouTube kanalımıza abone olmayı, ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Öte yandan şu konuda da hatırlatma yapmak istiyorum. Aynı zamanda teknolojioku.com adresinde de çok güzel haberlerimiz ve içeriklerimiz oluyor. Oraya da hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.